Sevgili arkadaşlarım, yaza merhaba dediğimiz şu günlerde serinlemek için en çok ihtiyacımız olan şey şüphesiz bol sıvı tüketmektir. Bu sıcak yaz günlerinde yeni bir şeyler denemenizi sağlamak amacıyla sizlere enfes soğuk kahve tarifleri vermek istiyorum. Hem de hemen hazırlayabileceğiniz türden pratik ve ekonomik tarifler. Soğuk kahvenizi hazırlarken zevkinize göre içindeki malzemeleri de yaratıcılığınızı kullanarak değiştirebilirsiniz. Yazın bu dayanılmaz sıcağında soğuk kahvesini yudumlarken biraz olsun serinleyip kendini şımartmayı da unutmayan tüm dostlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hadi isterseniz hiç vakit kaybetmeden... Hemen bu enfes tarifleri vermeye başlayalım ne dersiniz?